Merhaba arkadaşlar. müşteri yine bir tromblut madenciliği sistemi tanıtacağım. Aşağıdaki bıraktığım linkten girerek üye olabilirsiniz. Bu benim davet kodumu Girerseniz sevinirim. Siteye girdiğiniz zaman böyle bir ekran gelecek karşınıza. Buradan e, müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz isterseniz. E, burada resmi web linki var. Yani bu girdiğimiz link zaten bu. Buradan hemen gelerek depozitliyoruz. Temel hesabı aktar adresi kopyala. Hangi e, borsayı kullanıyorsanız oraya giriyorsunuz. Ben hemen, şu, neyse hemen burada onaylayayım. Ben hemen ona ilgili diyorum. Şimdi son adımı da tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi 200 TRX çekim işlemimiz tamamlandı. Siteye gelmesi bir 3-5 dakika sürecektir. Geldikten sonra buradan şarjı tamamladı dediğimiz zaman burada gözükecek şu an gelmediği için gözükmüyor. Buraya bastığınız zaman böyle ortada bir tuş var. Buraya bastığınız zaman burada faiz oranlarından bahsediyor. 7 günde 1.8 faiz. Mesela buna tıkladığımız zaman böyle mesela 1000 TRX yatıracağız. 1000 TRX 7 gün sonunda 1126 TRX olarak geliyor. 15 günlük yatırırsak 5000 trx olarak 15 gün sonunda bize 6000 650 trx olarak geliyor 180 gün olarak yatırırsak da en az zaten 500 binmiş herhalde şöyle bir bakalım 680 bin neredeyse 12 katı yani neredeyse ediyor. Buraya geldiğimiz zaman burada reçetelerim var. Zaten burada da geçmiş yatırımlar gözüküyor. Şöyle hemen orada neredeydi? Burada da geçmiş yatırımlarınız gözüküyor. Burada e, Palasmera var. Bu da sizin e, davetiye kodunuz. Bunu kullanarak takıma arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Profil listeler burada. Gördüğünüz gibi ilk girdiğiniz zaman 7088 TRX diye veriyor. Buradan da basit hesaptan e, promosyon hesabına aktarabiliyorsunuz parayı Burada zaten bildirim yeri var burada mesela e, Minimum 5 tlx yatırabiliyorsunuz 30.999 tlx'e kadar %3 kar alabiliyorsunuz Günlük minimum 30.000'den 200.000'e kadar e, 200.000'e kadar birikmiş kar %4'miş yani burada kar oranları okuyabilirsiniz referans kazançları birinci levelde 30 terex yatırmalar için %10'unu alacakmışsınız level 2'de %5'ini level 3'de level 3'de ise %2'sini alıyormuşsunuz arkadaşlar %2'sini alırsınız seviye 1 %10 seviye 2 seviye 3 %2 minimum çekme miktar fonu %3'üdür günlük maksimum para çekme miktar fon yüzde yani paranızın yüzde maksimum çekebiliyorsunuz buraya get depozita diyoruz hemen bakıyoruz 200 tereks yatırım işlemimiz tamamlanmış şarjı tamamla diyoruz hala geçmemiş böyle göstermediğim bölümler var mı Şöyle hemen bir sayfa diyelim. gördüğünüz gibi yüzde altı kazanç diyor ona bastığımız zaman burada ne kadar paranız olduğu gözüküyor. 87 dolar. Gördüğünüz gibi şu an benimki geçti. Eğer sizinki geçmediyse buradan e, reset complete diyorsunuz. Sayfayı bir kez diyorsunuz Hesaba geçmiş oluyor. Burada withdraw diyoruz. Hemen credit x adresimizi kopyalıyoruz. Şöyle. Ben gördüğünüz gibi günlük 5.97 çekebiliyorum. 5.97. From diyorum, bitrapsuk esul dedi çekim işlemimiz tamamlandı Gördüğünüz gibi burada hemen yatırımımız gözüktü zaten 199 TRX Burada ne kadar yatırımcı ve ne kadar iyi olduğunu görebilirsiniz Burada da küresel ortaklarından bahsediyor Burada isterseniz gelip dile şöyle tut yapabilirsiniz Şöyle hemen bakalım para geçmiş mi? Gördüğünüz gibi isterseniz buraya e, şey e, promosyon aktarım gerek buraya yatırım yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yani burada promosyon hesabında temel hesabı aktarıyormuş herhalde. Şöyle hemen çekim işlemi tamamladım bir seferin diyeceğim. Ben onaylandığı zaman çekim işlemine devam edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videoyu duraklatır duraklatmaz neredeyse geldi 1-2 dakika içinde ee, Sitenin ilgili anlatmak istediğim fazla yatırım yapmayı tavsiye yapmanızı tavsiye etmem 5trx 10trx'den bu tür sitelere giriş yapıp her gün Çekim yapabilirsiniz en mantıklısı bu Çünkü bu sitelerden yüzlerce var Yani de 10 siteye 5'er trx, 5'er trx yatırsanız Günlük zaten 2trx çekiyorsunuz neredeyse yok 2.5 TRX civarı bir şey çekiyorsunuz her siteden. Yani yatırımınızı kazanış oluyorsunuz. Böyle sitelere böyle az kazanç daha yapmak ve referans kasmak daha mantıklı. İzlediğiniz için sağ olun.